Khan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videoda Khan Akademi Türkçe ile yapabileceğiniz bir sürü şeyi anlatacağım. Khan Akademi size derslerinizde yardımcı olacak online bir kütüphaneymiş gibi düşünebilirsiniz. Evet, gelin şöyle bir bakalım bu kocaman bilgi kaynağında neler varmış. Ortalama 8 dakikalık arkadaşça anlatılmış ders videoları, konu anlatımları ve interaktif alıştırmalar sizleri bekliyor. İlk konu matematik. Matematik deyip geçmeyin, sayı saymak, şekilleri öğrenmek de var. İntegralin türevinin üstünü aldığınız, kafanızı karıştıran konularda. Basit toplamadan diferansiyel denklemlere, kısacası burada herkes için matematikle ilgili bir konu var. İster üniversite öğrencisi olun, ister ilkokul 1. Bir kalecinin penaltı vuruşuna tepki vermek için sahip olduğu süreyi ya da bir örümceğin gözlerinin kaçta kaçı size bakıyor, hesaplayabilirsiniz. Kısacası, Öğrenmek için şahane bir yerdesiniz. Khan Akademi'de videolar var, alıştırmalar var, hatta sizin öğrenme hızınıza uyum sağlayan süper robot öğretmen gibi bir şey bile var. Bunları tek tek size göstermek istiyorum. Eminim birçoğunuz yarın sınavınız olduğu için ya da sınıfta anlatılığını tam olarak anlayamadığınız için buraya geldiniz. Tabii böyle bir durumda yapılacak en güzel şey, şuradaki arama çubuğuna gitmek ve öğrenmeyi istediğiniz konuyu yazmak. Diyelim, matematik yazılığınız var ve işlem sırasını öğrenmek istiyorsunuz. Hangi sizin işinize yarar bilemiyorum ama... Hadi buradan başlayalım. İlk videomuzu izliyoruz. İşlem sırasına göre çarpma ve bölme işlemini önce yapacağız. Burada bölme olmadığına göre önce çarpma yapacağız. Bu bir çarpma işlemi, bu kısım. Bunların hepsini sırayla izledikten sonra, sistem konuyu öğrenip öğrenmediğinizi test etmek için size sorular soracak. Alıştırmalarda işte burada. Eğer zorlanırsanız buradan ipucu alabilirsiniz. Ya da burada önerilen videolara geri dönebilirsiniz. Yapmamız gereken ilk şey parantezleri aramak, değil mi? Nerede var parantezler? Burada var. 7 artı 3'ün etrafında parantez var. Öyleyse önce bunu yapmalıyız. Diğer konulara da bir bakalım. Aritmetik özelliklerin altında basamak değeri var. Doğal sayılarla ilgili bir sürü şey var istediğinizi seçip oradan devam edebilirsiniz. Ya da gelin daha zor bir şey yazalım. Mesela köklü denklemler. Bakın bir sürü video çıktı. Şunu seçelim. İlk yapacağımız eksi 2'den kurtulmak. Eşitliğin iki tarafına da 2 ekleyebiliriz. Evet, 2 ekleyelim iki tarafa da. Sol taraf 1 artı 2, 3 oldu. Eksi 2 ve artı 2 birbirini götürür. Elimiz de... Kök x bölü 3 var. Geri gidelim, hatta c birde neler var oraya da bir bakalım. c birin alt başlıkları işte burada. c giriş, lineer denklemler, lineer eşitsizlikler... Yok yok! Matematik kategorisine de bir göz atalım. Bakalım başka hangi konular varmış? Basit matematikten trigonometriye, analizden integrale kadar her şey var. Eğlenceli matematika, Kulağa ilginç geliyor. Ne varmış bir bakalım. Bulmacalar, zeka oyunları, hem de bir sürü. Bunların her biri kocaman bir kategori ve altında videolar, alıştırmalar var. Eğer bunlardan birine tıklarsak, burada bir dizi soru ve alıştırma karşınıza çıkıyor. Bu sorulara verdiğiniz cevaplara göre sistem, siz bu konuyu çalışmaya başlamadan önce ne kadar bilginiz olduğunu ölçüyor ve sizi ona göre yönlendiriyor. Tabii zorlanacak olursanız her zaman köşedeki videolara geri dönebilir ve yardım alabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra sistem konu içinde ne kadar öğrendiğinizi, yani ne kadarın tamamladığınızı, kaçıncı seviyede olduğunuzu söylüyor. Yukarıda kazandığınız madalyaları da görebilirsiniz. Khan Academy platformunda geçirdiğiniz her dakika, izlediğiniz her video ya da çözdüğünüz her soru size puan kazandırıyor. Ve puan kazandıkça da madalyalara sahip oluyorsunuz. Sadece matematik yok tabi ki. Fen bilimlerine de bir bakalım. Biyoloji, fizik, kimya bunlar zaten bildikleriniz. Kocaman bir uçak olan A380'nin kalkış süresini bulabilir ya da ekmek küfü bakterileri öldürür mü öğrenebilirsiniz. Astronomi dersleri de çok ilginç. Kara delikler, galaktik çarpışmalar, güneş sisteminin boyutu. Sağlık ve tıp bölümünde ise grip aşısının etkilerinden hematolojik sistem fizyolojisine kadar pek çok konu keşfedilmeyi bekliyor. Hatta biraz dikkatli incelerseniz, burada sosyoloji ve psikoloji gibi ilginç dersler bile bulabilirsiniz. Pek keşfedilmemiş bir bölümümüz ise tıp. Örneğin organ sistemlerine bir bakalım. İşte iskelet sistemi. Sırada ekonomi ve finans var. Üniversite seviyesi makro ve mikro ekonomi derslerinin dışında, finans, sermaye piyasaları, hatta güncel ekonomik olaylar hakkında bilgi içeren ders videoları bile var. Bir ev satın mı almalıyım yoksa kiralamalı mıyım? Ya da enflasyon nasıl hesaplanır, hiç merak ettiniz mi? Ünlü girişimcilerin başarı hikayeleri ve tavsiyeleri de bu bölümde sizleri bekliyor. Başka, başka sanat ve sosyal bilimler kategorimiz kendini açıklıyor aslında. Mimar Sinan'dan Rönesans ve Reforma, Fanghoff'tan Andy Warhol'a aradığınız her şey burada. Bir sürü sanat eseri her videoda ayrı ayrı incelenmiş. Çok bilindik bir tanesini seçiyorum, bakalım tanıyacak mısınız? Resme ilişkin en sık duyduğumuz yorum gülüşünün gizemidir. Bu resimde Mona Lisa zoraki bir şekilde mi gülümsemektedir, mutlu mudur, hüzünlü müdür? Yoksa bunların hepsi midir? Gülüşünün gizemi yıllardır tartışılmakta. Sanat, tarih ve felsefe dersleri dışında müzik bile var. Notalarla baş edemeyenlere duyurulur. Bilgisayar bilimi sayesinde programlamanın temellerini öğrenebilir, kendi kendinize küçük bir oyun bile yazabilirsiniz ya da Enigma şifreleme makinesini hiç duymuş muydunuz? Kriptografi, yani şifreleme bilimini keşfetmek için gizemli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Ve öğretmenseniz ya da çocuğun ders çalıştırmak isteyen bir veli, eğitmenler için kaynaklar bölümümüzde bir sürü şey bulabilirsiniz. Khan Akademi'nin sunduğu seviye tespit, yönlendirme ve raporlama gibi özelliklerin nasıl çalıştığı, sınıfta Khan Akademi'yi nasıl kullanabileceğiniz, Öğrencilerinize nasıl anlatabileceğinizle ilgili bilgiler ve çok daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz. Umarım bu video Khan Academy Türkçe ile neler öğrenebileceğinizi görmeniz açısından açıklayıcı olmuştur. Khan Academy Türkçe tüm öğrenciler için, tüm öğretmenler için, merak eden, öğrenmek isteyen her birey için tamamen ücretsiz bir kaynak. Khan Academy Türkçe ile her şeyi öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler.